Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Maza, Tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri için paylaşacağız. Benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıtıcı olursak. Sosyal Medya Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV, Facebook Tarık Haber. Linkedin Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, İnksanahmet Tarık Haber, Tweetet Game Parlayış TV 1, Zedit Ground Tablet 23 08, Youtube Tarık Haber TV 2, Ömer Tarık Yılmaz yayındayız. Diğer sosyal medya hesaplarımızı tanı tanıtacak olursak değerli dostlar. Big Olay'da yayındayız efendim. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den üzere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. bana ver bir televizyon başlıyor derdi izleyenler diğerlerinde sıkıntı olduğu daha sonra atacağız onları efendim İlk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre EYT memur ve emekli maaşlarla ilgili, ilgili ilgili haberimiz var. Harika vererek duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan değerli izleyenler. Son dakika haberine göre EYT için tarih aşkıması geldi. Emekli ve memur maaşları da masadaydı. Erdoğan yılbaşından önce diyerek duyurdu. Son dakika haberine göre yılın son kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin gündeminde emeklilikte yaşatıklananlar yani EYT düzenlemesi ve Karadeniz Doğalgazın olması bekleniyordu. Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada EYT'yi yakında tamamlıyoruz. E, Amacımız yılbaşından önce gündemden çıkarmak ifadelerini kullandı. Finans, finans, ekonomi. Son dakika EYT için tarihin açıklaması. Emekli ve memur maaşları da masadaydı. Erdoğan yılbaşından önce diyerek duyurdu. Son dakika EYT için tarihin açıklaması. Emekli ve memur maaşları da masadaydı, Erdoğan yılbaşından önce diyerek duyurdu. Son dakika haberi. Yılın son kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, düzenlemesi ve Karadeniz doğalgazının da olması bekleniyordu. Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ehli yakında tamamlıyoruz. Amacımız yılbaşından önce gündemden çıkarmak ifadelerini kullandı. Son dakika yılın son kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Kabinenin öncelikli gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesiyle Karadeniz doğalgazına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin bulunması bekleniyordu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen ve 3 saat 40 dakika süren kabine toplantısında çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginin de hazırlıkları son aşamaya gelen eliyete düzenlemesi hakkında sunum yapması bekleniyordu. Aralık ayında 1 milyon 900 bin kişi olarak hesaplanan eğitten yararlanacak kişi sayısının, Ocak ayında 2 milyonu geçmesi bekleniyor. Eğitte Yaş Sınırı Merak Konusu Eğliyete Düzenlemesi Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi yapılan, prim günü şartını tamamlayan ve sigortalılık süresini dolduranları kapsıyor. Düzenlemenin yaş sınırını içerik içermeyeceği ise henüz netleşmedi. Yaş sınırı ile ilgili nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği ifade ediliyor. Memur ve emekliye zam. 3 formülle en düşük maaş tablosu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşü sorunları yanıklarken bizim hedefimiz, Arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde bu yıl sonuna kadar EYT olayını çözmek, ilgili Bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2.023 e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ortak işbirliği konularını ele aldığımız zirve gayet başarılı geçti. Türkmenistan'ın doğal gaz potansiyelini ülkemiz üzerinden geçecek proje zirve gündemimizde yer almıştır. Bu toplantı yeni dönemde Türkmenistan'ın daha aktif yer alacağının işareti olmuştur. Silivri'de 4-6 milyar metre küpe çıkartan projenin açılış töreninde ülkemizin enerji alanında geldiği yeri ve hedeflerini bir kez daha kamuoyuna anlatma imkanını bulduk. Mardin'e 17 Aralık'taki ziyarette vatandaşlarımızla hasret giderdi, şehrimize kazandırdığımız yüzlerce eserin açılışını yaptık, Farklı inanç kesimlerin temsilcileriyle bir araya geldik. Eğliyete açıklaması. Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını 250 liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl alınan gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin kazancını çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimini yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Eğliği de yakında tamamlıyoruz. Amacımız yılbaşından önce gündemden çıkarmak. Fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz. Amacımız bir sonraki yıl yani 2024'te ülkemizi haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Fiyat artışlarının tüm kesimlerin refahlarında yol açtığı kayıpları telafi edip üzerine çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz. Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir. 6 milyona yakın insanımıza ücretsiz hizmet sunduk. Sağlıkta insanımıza en iyi hizmeti verebilmek için sağlık çalışanı sayımızı 195.000 hekim 304 bin evi hemşire sayısını çıkardık. Aşılamadan kanser taramasına, ağız diş sağlığı hizmetlerine kadar ülkemizi dünyadaki en ileri devletler seviyesine yükselttik. Yerleşim yerlerine mobil ekiplerle ulaşarak 4,9 milyon kişiye sağlık hizmeti verdik. Evde 610 bin kayıtlı hastamızı şu anda takip ediyoruz. Uçağı, helikopteri, Paletlisi, motorsikletlisi, teknesi ile tüm araçları etkin şekilde kullandık. Geçtiğimiz yıl 6 milyona yakın insanımıza ücretsiz hizmet sunduk. Hastanelerimizin sadece yoğun bakım yatak kapasitesini 20 yıl önceki binin altı olan rakamdan alıp 24 binin üzerine çıkardık. Hastanelerimizin toplam yatak kapasitesi 133 bini geçti. Bay Kemal çalışıyoruz. Durmak yok diyoruz. Yola devam. Daha çok şeyler yapacağız. Senin Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne benzemez bu iş. O hastanelerin hali neydi? Savaş ay hayatta olsaydı bunları tekrar tekrar anlatsaydı. Devam eden yatırımlarla birlikte 70 bin ilave yatak kapasitesine daha sahip olacağız. Etlik Şehir Hastanesi'ni 4.050 yatak kapasitesiyle hizmete açtık. Şehir Hastaneleri 100 akımız. Halen Kamu Özel işbirliği modeliyle inşa edilen 14... Genel bütçeden inşa edilen altı şehir hastanemizle hizmet veriyoruz. Önümüzdeki yıl sağlıkla küresel salgının izleri devam ederken Türkiye'nin muhtaç olan değil, ihtiyacı olanlara el uzatan bir ülke olduğu özelliğini sürdüreceğiz. Yüz akımız şehir hastanelerimizden aldığımız güçle ülkemizi küresel bir sağlık markasına dönüştüreceğiz. Aşı ve biyoteknoloji ürünlerinde hızla sıhhayı yeniden inşa ediyoruz. Sağlıkta devletin şefkat ve merhamet elinin gereği olarak 85 yaş üstü her büyüğümüz için sorumlu doktor, gebe kadınımız için bir eve tayin edeceğiz. Pilot uygulama olarak başlattığımız aile diş hekimliğini ülke satkına yayacağız. Uzaktan muayeneye imkan... Sağlıkta devletin şefkat ve merhamet elinin gereği olarak 85 yaş üstü her büyüğümüz için sorumlu doktor, gebe kadınımız için bir eve tayin edeceğiz. Pilot uygulama olarak başlattığımız aile dişlikimliğini ülke satfına yayacağız. Uzaktan muayeneye imkan sağlayan elektronik muayene sistemini ülkemizi tanıştırmaya hazırlanıyoruz. 15 bine yakın adalet personeli istihdam ettik. Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesiyle ilgili hazırladığımız yasa değişikliklerinin meclisten geçmesini temin ettik. Darbe dönemlerinin sembollerinden Diyarbakır cezaevini kapatarak müze ve kültür merkezi haline dönüştürecek çalışmalara başladık. Bin in üzerinde yeni hakim ve savcının atamasını yaptık. 15 bine yakın yeni adalet personeli istihdam ettik. Adli ve idari mahkeme sayısını 7164'e yükselttik. 3 yeni bölge adliye mahkemesi ihlas ettik. Adli süreçlerde bir yılda 355 bin kişiye destek veren mağdurlara hizmet sunan birimlerin sayısını çoğalttık. Çocukların icra daireleri yerine bu amaçla kurulan görüşme merkezlerinde ebeveynlerine teslimine başladık. Rekelenmeme hakkı konusunda 241 bin ifade amaçlı yakalama kararlarıyla ilgili 98 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Önümüzdeki yıl adalette verilen tüm hizmetleri yargıya memnuniyetin en üst seviyeye çıkmasını sağlamaya dönük olarak geliştirmeye sürdüreceğiz. Yeni anayasa gündemimizdeki yerini koruyacak. Yargılamalarının hızlı ve etkin sonuçlanmasını temin edecek yeni adımlar atacağız. Avukatlarımız için yeni çerçeve kanun hazırlayacağız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan'dan EYT'ye açıklaması. Tapı'da yeni döne... Ana haber örgütlerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Alet olmayın Fransa Büyükelçisi dış yerine çağrıldı değerli izleyenler. Son dakika haberiyle Fransa Büyükelçisi her ve makro dış yerine çağrıldı alet olmayın denildi. Son dakika haberine göre Fransa Büyükelçisi Hervé Macron Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Diplomatik kaynaklara edilen bilgilere göre Fransa Büyükelçiliğine PKK propagandasına alet olunmamalı mesajı verildi. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Fransa Büyükelçisi Hervé Macron şişlerini çağrıldı. <gülüyor> alet olmayın. Son dakika Fransa Büyükelçisi Hervé Macron şişlerini çağrıldı. Alet olmayın. Son dakika haberi. Fransa Büyükelçisi Herve Madro, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fransa Büyükelçisi'ne PKK propagandasına alet olunmamalı mesajı verildi. Son dakika, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Madro, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Paris'te 23 Aralık günü bir Fransızın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek PKK/PYD ve çevrelerinin Türkiye aleyhinde başlattıkları kara propaganda ve Fransa hükümeti yetkilileriyle bazı siyasetçilerin bu propaganda'ya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek tepki gösterildi. Terör örgütünün sinsi gündemi. Büyükelçi makroya terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü ve Fransa'nın mezkur olay karşısında aklı selimle hareket ederek, terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesinin beklendiği mesajı verildi. Bakan Akar'dan Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama. İllia, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 38 haftalık hamile Kübra'nın sır ölümü. İşi eve geldiğinde. Bilgi. Ama haber bölgelerimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saatir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu arada Big Olay'da yayındayız efendim. Big Olay'da kanalımız Tarık Haber TV'den de, de ulaşabilirsiniz. Memur ve emekliye zam geliyor. Hesaplamalar tek tek yapıldı. Üç formülle en düşük maaş tablosu hesaplandı. Değerli izleyenler. Fener Doğan'dan memur ve emekliye zam mesajı geldi. Hesaplamalar tek tek yapıldı. 3 formülle en düşük maaş tablosu hesaplandı. Memur ve emekliye zam oranının netleşmesi için son bir hafta kaldı. 6 aylık enflasyon rakamına göre memur ve emekliye ne kadar zam alacak sorusu aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla netleşecek. Milyonlar Ocak zamı için hesap yaparken Cumhurbaşka Erdoğan'dan çok kritik bir mesaj geldi. En düşük emekli maaşı ve memur maaşı için ise. Rakamlar ortaya çıktı. İşte enflasyon tahminlerine göre memur ve emekli maaş hesaplamalar. Finans, finans, ekonomi. Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı. Hesaplamalar tek tek yapıldı. 3 formülle en düşük maaş tablosu. Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı. Hesaplamalar tek tek yapıldı. 3 formülle en düşük maaş tablosu. Memur ve emekliye zam oranının netleşmesi için son bir hafta kaldı. Altı aylık enflasyon rakamına göre memur ve emekli ne kadar zam alacak, sorusu Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Milyonlar Ocak zamı için hesap yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik bir mesaj geldi. En düşük emekli maaşı ile memur maaşı içinse rakamlar ortaya çıktı. İşte enflasyon tahminlerine göre memur ve emekli maaşı hesaplamak. Emekliye zam ile memur maaşları son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Yeni yıla girerken önce asgari ücret zammını açıklayan hükümet, şimdi de 3 Ocak'ta duyurulacak aralık ayı enflasyonu ile memur ve emekli için yeni maaşlarının netliğe kavuşturacak. Asgari ücreti %54,6 artarken emekli ve memur maaşları için de hesaplamalar yapılmaya başlandı. En düşük emekli maaşı ile memur zammı, Enflasyon rakamlarının yanında refah payı ve et göstergenin eklenmesiyle daha da yukarı çıkacak. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar. Erdoğan'dan memur ve emekli zammı açıklaması. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin kazancını çalışanlar baş olmak üzere milliizi her her şunları söyledi memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımma yapacağız son 2024'te ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz fiyat artışlarının tüm kesimlerin refahlarında yol açtığı kayıpları telafi edip üzerine çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz fırsatçılık peşinde koşanları da asla affetmeyeceğiz Memur ve emekli için 5 aylık kesinleşen zam oranı. SDG ve bakur emeklileri için ilk 6 aylık zam oranı %42,35 olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 3500 TL'ye yükseltilmişti. Memur ve memur emeklileri için ise %34,85 enflasyon farkı ve %7'lik toplu sözleşme zamı ile Temmuz ayı toplam zam oranı %41,69 olarak belirlendi. Yılın ikinci yarısında ise ilk beş aylık rakamlar netleşti. Kasım enflasyonunun sonrası SDG ve varlı emekliler için oran yüzde 14,04 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,11 zamlı cebine koydu. En düşük emekli aylığına asgari ücret formülü. Tüm bu gelişmelerin yanında ocak zamlığına ilave olarak refah payı ve ek gösterge farklı ile ek zamların da yapılması söz konusu. Öte yandan 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşı hesaplama için tahminler de yapılmaya başlandı. En düşük emekli maaşı için asgari ücret oranında artış talep edilirken, ihtimaller de tek tek sıralandı. Zam formülleri sıralandı. Aralık ayı enflasyonunun %3 olarak gelmesiyle S, D, ve Bağkurluların emekli maaşının %17,5, %4 gelmesi halinde %18,6, %5 gelmesi halinde ise %19,8 artması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları içinse %50 aralık enflasyonu %18,6, %50 enflasyonu %19,7 ve %70 enflasyonu %20 bir zam olarak yansıyacak. Memur maaşı. 1. mevcut maaş 9109 Türk Lirası. 2. 5 aylık kesinleşen zamlı maaş 10478 Türk Lirası. 3. yüzde 3 aralık enflasyonu tahminine göre 10.754 Türk Lirası. 4. yüzde 4 aralık enflasyonu tahminine göre 10.903 Türk Lirası. 5. yüzde 5 aralık enflasyonu tahminine göre 11.021 Türk Lirası. Memur emeklisi maaşı. 1. mevcut maaş 6.077 Türk Lirası. 2. 5 aylık kesinleşen zamlı maaş 6.990 Türk Lirası. Üçüncü yüzde 3 üç Aralık enflasyonu tahminine göre 7174 Türk Lirası. Dördüncü yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre 7235 Türk Lirası. Beşinci yüzde 5 beş Aralık enflasyonu tahminine göre 7353 Türk Lirası. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun emeklisi 2000 öncesi. Birinci mevcut maaş 4687 Türk Lirası. İkinci beş aylık kesinleşen zamlı maaş... 5345 Türk lirası. üçüncü yüzde 3 üç Aralık enflasyonu tahminine göre 5.517 Türk lirası. dördüncü yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre 5558 Türk lirası. beşinci yüzde 5 beş Aralık enflasyonu tahminine göre 5.611 Türk lirası. Sosyal Sigortalar grubu emeklisi 2000 sonrası. birinci mevcut maaş 2.906 Türk lirası. İkinci 5 aylık kesinleşen zamlı maaş 3314 Türk Lirası. Üçüncü yüzde 3 üç Aralık enflasyonu tahminine göre 3414 Türk Lirası. Dördüncü yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre 3446 Türk Lirası. Beşinci yüzde 5 beş Aralık enflasyonu tahminine göre 3474 Türk Lirası. Makul esnaf emeklisi. Birinci mevcut maaş 4197 Türk Lirası. İkinci 5 aylık kesinleşen zamlı maaş 4786 Türk Lirası. Üçüncü yüzde 3 üç Aralık enflasyonu tahminine göre 4931 Türk Lirası. Dördüncü yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre 4977 Türk Lirası. Beşinci yüzde 5 beş Aralık enflasyonu tahminine göre 5028 Türk Lirası. Bakur Tarım Emeklisi. Birinci mevcut maaş... 3335 Türk Lirası İkinci 5 aylık kesinleşen zamlı maaş 3803 Türk Lirası Üçüncü yüzde 3 üç Aralık enflasyonu tahminine göre 3918 Türk Lirası Dördüncü yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre 3955 Türk Lirası Beşinci yüzde 5 beş Aralık enflasyonu tahminine göre 3995 Türk Lirası En çok aranan haberler Hıst piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen hıstı ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası verileri hıst kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. 22 Nisan 2002 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğ uyarınca yayınlanması istenen uyarı. Bur Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye'ye dönecek derken ne yaptın? NKM bir ülke bu anı konuşuyor değerli izleyenler. Son dakika haberine göre ne yaptın? NKM Suudi Arabistan bu golü konuşuyor. Son dakika haberine göre geçtiğimiz sezonu şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da elde eden büyük zaferde Baş oynayan Antony NKM, Bordo Mavi ekiplerin sona eren sözleşmesini yenilememişti. Yıldız İstim, Suriye Ligi takımlarından Al Feyre'ye imza atmıştı. Burada 8. maçına çıkan Nijel futbolcu, gösterdiği performansla herkesi büyülüyor. 33 yaşındaki futbolcu El Fahyan'ın El Tova ile oynadığı maçta attığı golle sosyal medya damgasını vurdu. Spor. Spor. Dünyadan futbol Son dakika, ne yaptın Nakayeme? Suudi Arabistan bu golü konuşuyor. Son dakika, ne yaptın Nakayeme? Suudi Arabistan bu golü konuşuyor. Son dakika haberleri, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da elde edilen büyük zaferde başrol oynayan Anthony Nakayeme, bordo mavili ekiple sona eren sözleşmesini yenilememişti. Yıldız isim Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Fayha'ya imza atmıştı. Burada 8. maçına çıkan Nijeryalı futbolcu, gösterdiği performansla herkesi büyülüyor. 33 yaşındaki futbolcu, Al Fayhan'ın Altay'a ile oynadığı maçta attığı golle sosyal medyaya damlasını vurdu. Son dakika haberleri, Trabzonspor'da uzun yıllar sonunda gelen şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan Antonin Akademi, Bordo Mavili ekiple sözleşmesini ilgilememişti. Yaz transfer sezonunda adından oldukça söz ettiren Yıldız isim. Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Fayha ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Nijeryalı futbolcu, yeni takımında gösterdiği performansla herkesi büyülemeye devam ediyor. Suudi Arabistan Ligi'nin 10. haftasında Al-Fayha ile Al-Taha'ya karşı karşıya geldi. Almacma Sport City Stadyumunda oynanan maçın ilk yarısı, Al-Fayha'nın iki birlik üstünlüğü ile sonuçlandı. Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Paulinho ve 21. dakikada Anthony Nakayeme kaydetti. nakamen'in attığı gol, sosyal medyanın gündemine oturdu. Mükemmel bir gol attı. Savunma arkasına atılan pasa iyi hareketlenen Anthony nakame karşısına aldığı rakibini şık bir çalınla ekarte ettik ve önünü boşalttı. Topu sağına çeken 33 yaşındaki futbolcu, yaptığı vuruşla kalecinin meşin yuvarlığa kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Sosyal medyaya damga vurdu. Yıldız ismin attığı bu gol, Suudi Arabistan'da güne damgasını vururken, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. En çok aranan haberler. İletişim. Ama haber bütlerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Canlı yayında açıkladığı o oranlara dikkat çekti. Son seçim anketini yapıldı değerli izleyenler. Son seçim anketini canlı yayında paylaştığı Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş. 2023 seçimine doğru geri sayım sürüyor. Cumhur İttifakı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu açıkça ortaya koyarken muhalefetin kimi aday göstereceği birisizliğini koruyor. Seçimlere 6 ayın kısa bir süre kalırken anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Son olarak Optimal Araştırma yaptıkları anket çalışması paylaştığı açık uçlu soru yöntemiyle yapılan açıklamada liderler arasında kimin Cumhurbaşkanı olarak görmek isterseniz sorusu sorulurken oy oranları dikkat çekti. Haber. Haber. Politika. Son seçim anketini canlı yayında paylaştı. Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti. Kılıçlaroğlu, İmanoğlu ve Yalanşı. <Gülüyor> Son seçim anketini canlı yayında paylaştı. Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti. Kılıçlaroğlu, İmamoğlu ve Yalar. 2023 seçimlerine doğum geri sayım sürüyor. Cumhur İttifakı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu açıkça ortaya koyarken, muhalefetin kimi aday göstereceği belirsizliğini koruyor. Seçimleri 6 aydan kısa bir süre kalırken, anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Son olarak optimal araştırma, Yaptıkları anket çalışmasını paylaştı. Açık uçlu soru yöntemiyle yapılan çalışmada liderler arasında kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz sorusu sorulurken o oranları dikkat çekti. Türkiye, 2023 seçimlerine doğru geri sayımını sürdürürken anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. Altırlı masa aday belirleme sürecine yavaş yavaş girerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası hesapları değiştirdi. Muhalefet cephesinden bir kesim İmanoğlu için adaylık seçeneğinin önünün açıldığını savunurken, diğer bir kesim de İmanoğlu'nun adaylığıyla sürecin riske atılmayacağını iddia ediyor. Kılıçdaroğlu'ndan çok aday açıklaması. Tüm gözler altınlı masadan çıkacak karara çevrilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta adaylık için hazır olduğunu dile getiriyor. CHP liderin son yaptığı açıklamada çoklu aday çıkma olasılığına ilişkin tek aday mı? Çok adaylı sorusuna görüşülmediği için bir şey söylemedim. Her olasılık olabilir. Benim düşüncem, tek adayla seçime gitmek lazım, seçimi almak ve bitirmek lazım. Çok da olur. Tartışılabilir. Şu ana kadar masada böyle bir tartışma hiç olmadı. Gündeme de gelmedi. Şimdi çoklu adaya hiç olmaz dersem diğerlerine ipotek koymuş olacağım. Özgürce tartışacağız ifadelerini kullandı cıhtli başkanlardan biri aday gösterilirse. altılı Masa'nın cıhtli belediye başkanlarından birinin ismini aday olarak gündeme getirme olasılığıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, diğer liderler bir cıhtliyi ya da başkasını aday olarak gösterilsin hiç tartışılmadı. Bu konu masada hiç görüşülmedi. Kamuoyunda tartışılabilir diye konuştu. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan hakkında gündem yaratacak seçim iddiası. Son anket çalışmasını paylaştı. CHP liderinin açıklamaları Ankara kulislerini yeniden hareketlendirirken, Optimal Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir katıldığı canlı yayında son yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelinde 81 ilde hem telefonla hem de yüz yüze yapılan Türkiye'nin nabzı anketinde, katılımcılara Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz, diye soruldu. Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti. Açık uçlu soru yönteminin kullanıldığı çalışmada, kullanıcılara herhangi bir isim kısıtlaması yapılmazken ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra elde edilen sonuçlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ona en yakın olan ismin arasındaki yüzdelik fark gündem oldu. Daşdemir'in Habertürk canlı yayınında paylaştığı anketin sonuçları şöyle. %43-7 Recep Tayyip Erdoğan %12-4 Kemal Kılıçlar oldu %11 Mansur Yavaş %9 Ekrem İmamoğlu. %68 8 Selahattin Demirtaş %60 0 Meral Akşener %29 Abdullah Gül 2 Devlet Bahçeli %1-0 Bin Ali Yıldırım 1 Muharrem İnce %0-9 Ali Babacan %09 Ahmet Davutoğlu %0-8 Lütfü Savar, %04 Mustafa Sarıgül %02 Süleyman Soylu Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan hakkında gündem yaratacak seçim iddiası. Bir gecelik eğlence için akın ettiler. Yüzde ulaşacak. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yılın transferi için geri sayıma geçildi. İlk resmi açıklama geldi değerli izleyenler. Son dakika haberin göre yılın transferi için geri sayıma geçildi. Resmi açıklama geldi. Cristiano Ronaldo. Son dakika abine göre dünyadaki futbol severler Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini hangi takım olacağını merakla bekliyor. FIFA Dünya Kupası'ndan önce Manchester United tarafından sözleşmesi fezih edilen Portekiz Yıldız bonservisine elini almıştı. Dünya Ceylon futbolcu için El Nasser devreye girmiş ve bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Kulüpten resmi açlama yapılırken Vaintey Abu Bakar için defilaj bir gelişme yaşandı. detaylar. detaylıdır. Spor. Spor. Fenerbahçe'nin. Son dakika, yılın transferi için geri sayıma geçildi. Resmi açıklama geldi, Cristiano Ronaldo. Son dakika, yılın transferi için geri sayıma geçildi. Resmi açıklama geldi, Cristiano Ronaldo. Son dakika haberleri, dünyadaki futbol severler Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin hangi takım olacağını merakla bekliyor. FIFA Dünya Kupası'ndan önce Manchester United tarafından sözleşmesi fesledilen Portekizli Yıldız Bon servisini eline almıştı. Dünyaca ünlü futbolcu için Alnastır devreye girmiş ve bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Blüpten resmi açıklama yapılırken, Vincent Abubakar için de flash bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Son dakika haberleri. Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası öncesinde verdiği röportajda kulübü Manchester United'ı ile suçlayan ve teknik direktör Erik Ten Hag'a saygı duymadığını diye getiren Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedilmişti. edilmişti. Bon servisini eline alan Yıldız ismin adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılırken devreye başka kulüpler de girmişti. Alnastır gerçeği Ronaldo ile en ciddi ilgilenen kulübün Suudi Arabistan milli ekiplerinden Alnastır olduğu ortaya çıkmıştı. Resmi açıklama geldi. Portekizli Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes ile görüşmelerini sürdüren Alnastr'ın Sportif Direktörü Marcelo Salazar'dan flash bir açıklama geldi. Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Salazar, yıl sonuna kadar olayların nasıl gelişeceğini bekleyip göredi. Gördüğünüz gibi bu, sadece kulüp için değil, ülke ve dünya futbolu için de çok büyük bir müzakere. Görüşmeler hala devam ediyor. Çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz dedi. Yakın Ana olacak. haberdeyim yönetmenim. Düğünün yakın zamanda kamera sizi çekiyor yönetmen. Nasıl sportif direktörü Cristiano Ronaldo'nun kutlu tarihini yönetmenim. Kamera sizi çekiyor a Bir sporcu olarak kazanma azmiyle bana her zaman örnek oldu. Bir Portekiz vatandaşı olarak onu her zaman destekliyordum. Ancak yakın zamanda neler olacağı ortaya çıkacak şeklinde konuştu. Avrupa karı İngilaz'ın ortaya atıldı. Bu açıklama sonrasında ise Arapçası'ndan Fenerbahçe ile ilgili Vincent Rabobakar iddiası ortaya atıldı. Haberde Vincent Rabobakar'ın Avrupa'ya geri dönmek istediği ve bu talebini ancak Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrasında gerçekleştirebileceği yazıldı. Öte yandan Kamerunlu Yıldız için Fenerbahçe'nin devrede olduğu ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, Sarı Lacı Ronaldo transferinin sonuçlarını... Herkes seni görüyor yönetmen. Herkes gördük gördü. En çok aranan haberler haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız Ve diğer haberimize geçiyoruz efendim Son dakika haberine göre için milyonların beklediği açıklama geldi Bakan bilgin duyuruz Son dakika haberine göre bakan bilginin heyecanlandıran EYT açıklaması geldi Bu hafta dedi Son dakika haberine göre EYT'de son viraja girildi 100 binlerce kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Berat Bilgin kabine sonrası gelen bir soruya yanıt verdi. Bakan Bilgin EYT'yi bu hafta açıklayacağız dedi. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika Bakan Bilgin'den heyecanlandıran EYT açıklaması. Bu hafta. Son dakika Bakan Bilgin'den heyecanlandıran EYT açıklaması. Bu hafta. Son dakika haberine göre eğikte son viraja girildi. Yüz binlerce kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine sonrası gelen bir soruya yanıt verdi. Bakan Bilgin reyki bu hafta açıklayacağız dedi. Son dakika, asgari ücret sona ermesinin ardından sırada EYT yasası var. Hükümetin Temmuz'dan beri çalışmalarını sürdürdüğü emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti. Eğikte yaş sınırı olacak mı, ehliyete ne zaman açıklanacak, başvurular nasıl yapılacak, sorunları milyonlarca kişinin merak ettiği sorular olarak öne çıkıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada eğitimi yakında tamamlıyoruz. Amacımız yılbaşından önce gündemden çıkarmak diye konuştu. Kabine sonrası EYT ile ilgili gelen soruya yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu hafta açıklayacağız ifadelerini kullandı. Asgari ücret zammı eğikte maliyeti karşıladı. EYT'de son duruma ilişkin Habertürk TV'ye konuşan SBK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete gelen yüzde lük zam ile eğitimin maliyetinin de çözülmüş olduğunu ifade ederek, eğitimin bir maliyeti yok. Yaklaşık 8-9 milyon çalışanın aylıklarına yüzde lük bir zam yapıldı. Toplamda devletin sigorta primi ve vergileri yaklaşık aylık olarak 28 milyar daha arttı. Asgari ücret zamını da hemen sigorta primlerine yansıyor. Bu durumda yük özel sektörün üzerine yıkılacak gibi gözüküyor ama onlar da fiyatlarına, hizmetlerine zam yapacak. 1,5 milyon emekli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 Bu durumda yük özel sektörün üzerine yıkılacak gibi gözüküyor ama onlar da fiyatlarına, hizmetlerine zam yapacak. 1,5 milyon emeklinin maliyeti 8,5 milyar TL asgari ücretin ile eğitiminin maliyeti kendiliğinden çıktı yorumunda bulundu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yeni doğal gaz müjdesi. Cumhur. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Fiyatlar Nisan sonuna kadar sabitlendi değerli izleyenler. Son dakika haberi göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde geldi. Fiyatlar Nisan sonuna kadar sabitlendi dedi. Son dakika haberi göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada çiftçilere müjdede bulundu. Erdoğan, güre yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberin detayları. Finans, finans, ekonomi, son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde, fiyatlar nisan sonuna kadar sabitlendi. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde, fiyatlar nisan sonuna kadar sabitlendi. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada çiftçilere müjde de bulundu. Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası konuşan Erdoğan, çiftçilere verdi. Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarının nisan sonuna kadar sabitlendiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye tarım Kredi Kooperat Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye tarım kooperatiflerinin bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde %13 13e Varan karma yemde de yüzde5e Varan indirim yapacağını açıkladı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız bakan Bilgin net konuştu Egi bu hafta açıklayacağız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 Transiyer'ı duyurdular, taraftarlar çıldıracak değerli izleyenler. Son dakika haberine göre, göre Galatasaray'ın Dünya Cölü'nün yıldızına teklifini duyurdular. Taraftarlar da Sevinçler'e çıldıracak isim Edin Dzeko. Son dakika haberine göre Süper, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbul Spor 2 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sayın Kırmızılarda sezon başında Kadıya katılan Halil Sefarov için etkisiz performansı nedeniyle Hücum hattına yeni bir isim transfer gündeme gelmişti. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter'in yıldızı Edin Dzeko için devreye girdi ortaya çıktı. İşte detaylarmış. Spor. Spor. Galatasaray. Son dakika Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza teklifini duyurdular. Taraftarları sevinçten çıldırtacak isim Edin Dzeko. Son dakika Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza teklifini duyurdular. Taraftarları sevinçten çıldırtacak isim, Edin Dzeko. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılarda sezon başında kadroya katılan Haris Seferović'in etkisiz performansı nedeniyle hücum hattına yeni bir isim transferi gündeme gelmişti. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter'in yıldızı Edin Zekon için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte detaylar. Son dakika haberleri, Galatasaray'e 15. haftada İstanbul Sporu konuk etmiş ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Spor Toto Süper Lig'de 6 gün sonra liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı Kırmızılılarda galibiyet sonrası büyük sevinç yaşanırken yönetimin transfer için harekete geçtiği öğrenildi. Halis Seferovic'in performansından memnun olmayan Okan Buruk'un hücum hattına bir takviye istediği ifade edildi. Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı, Galatasaray'ın İtalya Ligi Seriadevi Inter'de forma giyen ve Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı olan Edin Zekon için teklifte bulunduğu belirtildi. Teklif 5 milyon euro, Sarı Kırmızılıların, Bosnalı futbolcunun İtalyan ekibinde kazandığı 5 milyon euro civarında bir teklif yaptığı aktarıldı. Inter'in sözleşme planı La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki golcünün kontratını uzatmak istiyor. Inter'in, şu anda yıllık 5 milyon euro kazanan ve takımda en çok kazanan isimlerden biri olan Bzeko'nun maaşında indirime giderek sözleşme uzatmak istediği kaydedildi. Galatasaray'ın hedefi Öte yandan Sarı Kırmızılıların da Bzeko'ya Inter'e kazandığı maaşa yakın bir teklif yaptığı ifade edildi. Galatasaray'ın, Zeko'yu Inter ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı yazıldı. Bu sezon Inter formasıyla 21 resmi maça çıkan Bzeko, 9 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız.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 Melsedan paylaşımı heyecanlandırdı değerli izleyenler. Acun Melis Melsedan paylaşımı geldi. O ses Türkiye yıl başında dans etti. O ses Türkiye yılbaşına katılacak olan ünlü isimler paylaşımlarla ortaya çıkıyor. Danla Beach, Ayça Ayşin Turan, Neslihan, Ata gibi isimlerden o zaman Melis Sezen de Acun tercih etti ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın çekimlerden yaptığı paylaşım herkesi heyecanlandırdı. Magazin. Magazin. Güncel. Acun Ilıcalı'dan Melis Sezen paylaşıldı. O Ses Türkiye yılbaşında dans etti. Acun Ilıcalı'dan Melis Sezen paylaşıldı. O Ses Türkiye yılbaşında dans etti. O Ses Türkiye yılbaşına katılacak olan ünlü isimler paylaşımlarla ortaya çıkıyor. Danla Bilic, Ayça Ayşin Turan, Neslihan Atagül gibi isimlerden sonra Melis Sezen'in de Acun Ilıcalı'yı tercih ettiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın çekimlerden yaptığı paylaşım herkesi heyecanlandırdı. Sadakatsiz dizisiyle ün kazanan 25 yaşındaki oyuncu Melis Sezen yılbaşı için Acun Ilıcalı'nın kanalını tercih etti. Her yıl merak konusu olan O Ses Türkiye yılbaşına katılan Sezen'i Acun Ilıcalı paylaştı. Seda Sayan, Murat Boz, Ebru Gündeş ve Yıldız Tilben'in jüri olduğu gecenin çekimlerinden videolar paylaşan Acun Ilıcalı, Sezen'in dans ettiği anları paylaştı. O anlar sızdı. Benim için saç ettirmiş. Sadakatsiz dizisinde derin karakterini hayat veren Melis Sezen'in ekrana yansayan kısa performansı resmen şov yapmış dedirtti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ürterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ayıp ya dediği salata ve içecek için ödediği para kızdırdı. Değerli izleyenler Demet Akalın iki salata ve içecek için 926 TL ödeyince sinirlendi. Artan fiyatlarına birlikte ünlü isimlerle sosyal medyada paylaşımlar geliyor. Ecerken'in doğalgaz faturası isyanın sonrası Demet Akalın da restoranlardaki artan fiyatları isyan etti. Demet Akalın 2 salata ve içecek için 926 TL ödeyince sinirlendi. Magazin. Magazin güncel Demet Akalın 2 salata ve 2 içecek için 926 Türk Lirası ödeyince sinirlendi Demet Akalın 2 salata ve 2 içecek için 926 Türk Lirası ödeyince sinirlendi artan fiyatlarla birlikte ünlü isimlerden de sosyal medyada paylaşımlar geliyor Ece Erkin'in doğal gaz faturası isyanı sonrası Demet Akalın da restoranlardaki artan fiyatlara isyan etti Demet Akalın İki salata ve iki içecek için 926 Türk lirası ödeyince sinirlendi. Gece erkenin doğal gaz faturası isyanından sonra deme takalım da 7 salataya ödediği paraya isyan etti. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından. Ece Erken'in doğal gaz faturası isyanından sonra Demet Akal'ın da yediği salataya ödediği paraya isyan etti. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adım... Ece Erken'in doğal gaz faturası isyanından sonra Demet Akal'ın da yediği salataya ödediği paraya isyan etti. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adımdan söz ettiren Demet Akal'ın son paylaşımıyla dikkat çekti. Ece Erkin'in doğal gaz faturası isyanından sonra Demet Akal'ın da yediği salataya ödediği paraya isyan etti. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akal'ın son paylaşımıyla dikkat çekti. Gittiği mekanda iki salata ve iki içecek için 926 Türk Lirası hesap ödeyen şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda esnafcıyız, lütfucuyuz da. Bir tavuklu bir somonlu salata iki içeceği 926 lira aldılar. Ayıp ya, kimse salak değil. Sonuna ayrı para yazmak ne diyerek sitem etti. Akalının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Doğalgaz faturasını görünce şok oldu. Paylaşıp isyan etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ünlü fenomen çocuğuna ev alıp helikopterle. Bu ekonomide. Didem Soydan süt yensiz fotoğrafını paylaştı. Bacak tekol telikozu olay oldu. Takipçileri dayanamadı. En çok aranan haberler iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı RSS son dakika haber ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Günün videosunda bugün buldukları yöntem hayrete düşürdü. Görenler viral oldu. Görüntüler viral oldu değerli izleyenler. Görüntüler viral oldu. İki otomobilin arasına uzanıp arızalanan aracı ayaklarıyla itti değerli izleyenler. Antalya'nın Demre ilçesinde gençlerin arızalanan otomobili ilginç ve bir, ilginç bir, bir o kadar da tehlikeli yöntemle hareket ettirmesi sosyal medyada viral oldu. İki otomobilin arasına uzanan genç. Arızalanan aracı ayaklarıyla iterek hareket etmesini sağladı. Haber Haber İlginç haberler Görüntüler viral oldu. İki otomobilin arasına uzanın, arızalanan aracı ayaklarıyla itti. İki otomobilin arasına uzanın, arızalanan aracı ayaklarıyla itti. Görüntüler viral oldu. İki otomobilin arasına uzanın, arızalanan aracı ayaklarıyla itti. Antalya'nın Demre ilçesinde, Gençlerin arızalanan otomobili ilginç ve bir o kadar da tehlikeli yöntemle hareket ettirmesi sosyal medyada viral oldu. İki otomobilin arasına uzanan genç, arızalanan aracı ayaklarıyla iterek hareket etmesini sağladı. Demrede çekilen görüntülerde gençler, arızalanan otomobili çekici çağırmak ya da halat yardımıyla çekmek yerine ilginç, bir o kadar da tehlikeli bir yöntemle hareket ettirdi. Gençlerden birisi, Arızalanan araçla hemen onun arkasına getirilen diğer otomobilin arasına uzandı. Ayaklarını arızalanan araca dayayan genç, sırtını dayadığı aracın hareket etmesiyle diğer aracı da hareket ettirdi. İlginç anlara ait görüntüler sosyal medyada viral oldu. İllia. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yetmişlik dedenin görüntüle... Haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Heyecan yaratan yeni keşif geldi. Değeri ise dudak uçuklattı. Doğal gaz müjdesi geldi değerli izleyenler. <gülüyor> Son dakika haberine göre yeni doğal gaz müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 58 milyar metreküplük rezerv keşfettik dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla bekleyen müjdeyi açıkladı. Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaycuma bir sondajında 58 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervinin keşfedildiğini duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada, Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmakta diye konuştu. Finans, finans, ekonomi. Son dakika yeni doğal gaz müjdesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 58 milyar metre küplük rezervi keşfettik. Son dakika yeni doğal gaz müjdesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 58 milyar metre küplük rezervi keşfettik. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen müjdeyi açıkladı. Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaycuma bir sondajında 58 milyar metre küplük yeni doğal gaz rezervinin keşfedildiğini duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır diye konuştu. Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası merakla beklenen müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'daki konuşmasında Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı milli sisteme bağlamak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak demişti. Beklenen açıklama bugün geldi. Son dakika yeni doğal gaz müjdesi. Erdoğan duyurdu. Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj gemimiz Çaycuma'da 58 milyar metre küklük yeni doğal gaz rezervini keşfetti diye konuştu. Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz, diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, en kısa zamanda yeni sondajlara başlayacaklarını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle. Yerli doğal gazımızı 2023'te milletimize sunmak için çalışıyoruz. Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar da yaptık. Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim'de Çaycuma vil sahasında yeni sondajına başladı. Fatih sondaj gemimiz Çay Cuma bir sondajında denizin 3.023 metre altında 58 milyar metreküklük doğal gaz rezervini keşfetti. Toplanan verileri analiz ettikten sonra en kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Bakan bilgin net konuştu. Peki bu hafta açıklayacağız. Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar. Devri bir trilyonu bulmaktadır. Karadeniz gazına dair bir diğer müjdeli haberimiz yeniden değerleme çalışmasıdır. Dünyanın alanında en yetkin rezerv değerlendirme şirketi, sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu hallerini çıkardı. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma 1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküp'e ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Hazar'ın, Akdeniz'in, Orta Doğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan bilgin net konuştu. Eğdi bu hat... haber bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve saatlerimizde bir saat olmuş değerli izleyenler.